Merhabalar. Bugün e, bu videomda Temmuz ayında gerçekleşecek olan e, Merkür Retrosu'ndan bahsedeceğim arkadaşlar. 7 Temmuz 02.42'de yani 8 Temmuz günü e, Aslan Burcu'nda Merkür Retro Hareketi'ne başlayacak. Aslan Burcu'nun 4 derecesinde başlayan Merkür Retrosu Yengeç Burcu'yla e, seyrini tamamlayacak arkadaşlar. 4 derece aslanda başlayan retro, 23 derece yengeç burcunda sona erecek Ağustos'un birinde. Dolayısıyla Temmuz ayı boyunca gündemimiz genel anlamıyla Merkür Retrosu ekseninde devam edecek. Dolayısıyla hem aslan burcunda hem de yengeç burcunda Merkür Retrosu'nun yaşanmasıyla beraber çift etkili bir Merkür Retrosu yaşayacağımızı da söyleyebiliriz. Retro'nun bir kısmında aslan enerjileri bir kısmında yengeç enerjileri hakim olacak. Biliyorsunuz arkadaşlar 27 Haziran günü Merkür Aslan Burcu transitine başlıyor. Merkür Aslan Burcu transitindeyken özellikle kendi gücümüzün farkında olacağız. Kendimizi daha rahat bir şekilde ifade edeceğiz. Zaman zaman egosantrik ifade tarzları da benimseyebiliriz. Özellikle sahne sanatları, bireysel sanatlar, risk gerektiren işlerle ilgilenenler açısından Merkürün Aslan Burcu transiti faydalı olacak. Ta ki Merkür Retrosuna kadar. Zaten 2019 boyunca 2019 retrolarında genel anlamıyla bir ilahi adalet mekanizmasının işlediğine şahitlik ediyor. Burada özellikle Merkür Aslan Burcu transiti boyunca çok fazla yüksek perdeden konuşur, insanların kalbini kırar egomuzu devreye sokar ve e, burada yanlış anlaşılmalara müsaade edecek yaklaşımlarda bulunursak e, Merkür'ün Yengeç Burcu e, Retrosu esnasında bunların bize geri dönüşleri olabilir. Dolayısıyla aslında bu Retro'yu ikiye bölüyoruz ve e, 4 derece Aslan Burcu'nda geriye giderken aynı zamanda Yengeç Burcu'nda Retro'ya başlamasıyla beraber özellikle Merkür'ün Aslan Burcu transit sırasında yaptıklarımız e, ekstra önem arz ediyor bana göre. E, Aslan Burcu biliyorsunuz 5. ev ile arkadaşlar. 5. Ev, çocuklar, aşk, cinsellik, aynı zamanda dediğim gibi spekülatif yatırımlar, sanatsal meseleler, bireysel sanatlar, sahne sanatları, sinema, tiyatro gibi konuları daha çok gündeme getirir. Özellikle dolayısıyla burada Merkür Aslan Burcu, transiti ve Merkür Retrosu sırasında sanatçıların özellikle göz önündeki insanların, sahne sanatları ile ilgilenen insanların hayatlarında önemli bir takım. Değişimler söz konusu olabilir. Ee, bazı e, haberler e, ortaya çıkabilir. Geçmişle alakalı bir takım haberler, aşk skandalları ortaya çıkabilir bu Merkür Aslan Burcu Retros sırasında. Dolayısıyla eski aşkların da yeniden gündeme gelebileceği, yanlış aşklara kapılabileceğimiz e, bir süreç içerisinde olabiliriz. Özellikle Merkür Retrosu başladıktan sonra yani 8 Temmuz'dan itibaren e, bize bir takım yatırım fırsatlarıyla karşımıza çıkan insanlar oldukça cazip gelebilir ancak e, kandırılmaya aldıklar maya müsait olabiliriz. Birden hırslı ve kendimize aşırı güvenilir bir tarzda hiç kimseye danışmadan adımlar atabiliriz. Dolayısıyla Merkür Aslan aslında bizim algılarımızı tamamen bir yere fokusluyor ve sabit nitelikte bir burç olduğu için Aslan Burcu çok da fazla diğer... Düşüncelere yer vermiyoruz ve inatçı bir tutum sergileyebiliyoruz. Ben bilirimci bir tutum sergileyebiliyoruz. Bu nedenle burada özellikle Merkür retrosu sırasında karşımıza çıkan insanlar, teklifler, aşk fırsatları, dediğim gibi yatırımla alakalı fırsatlar, bunun dışında Çocuklarla ilgili gündemler, bir takım hamilelik haberleri, istenmeyen hamilelikler de ortaya çıkabilir arkadaşlar. Burada özellikle aşık olup birlikte olmak istediğiniz insanın size karşı tutumunun farklı olduğunu, sizi aldatma, sizi kandırma enerjisi içerisinde olduğunu da fark edebilirsiniz. Haritanızdaki etkilere göre. Dolayısıyla burada özellikle... Retro sırasında karşımıza yeni çıkan durumları mutlaka istişare etmek mantıklı olacaktır. Çünkü kendimizle baş başa kaldığımız zaman, kendimizle iç muhasebe yaptığımız zaman doğru yolu bulamayabiliriz. Bunun ayırdığını yapamayabiliriz arkadaşlar. Bu nedenle özellikle burada aşırı egolu, aşırı özgüvenli tavır ve tutum sergilemek bizim dezavantajımız olacaktır. Merkür'ün Aslan Burcu transiti boyunca özellikle biliyorsunuz bir süredir Uranüs Boğa Burcu'nda seyretmekte. Bu esnada Merkür'ün Aslan Burcu transitinin hemen başladığı sıralarda özellikle 8 Temmuz civarında. Ee, yaşanacak e, Merkür-Uranüs kare ölçüsü ile beraber e, Retro'yu e, şok edici bir takım gelişmelerle açabiliriz arkadaşlar. Özellikle sabit burçlarda gerçekleştiği için bu yerleşim haritasına sabit burçlar e, daha aktif olanların e, daha belirgin bir şekilde hissedebileceği bir etkidir. Dolayısıyla retro sürecine biraz gergin başlayabiliriz arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi 6, 7, 8 Temmuz civarında hatta 10 Temmuz'a kadar ki süreçte özellikle sabit burçlar sabit burçların ilk derecelerinde yerleşimleri fazla olan arkadaşlar beklenmedik ani haberler alabilirim hiç ummadıkları kişilerden ummadıkları tepkiler alabilirler. Dedikodular havada uçuşabilir. Ego savaşları e, inatçılıklar. Burada aslında e, tartışmalar, konuşmalar iletişim kurma tarzı e, uzlaşma ve empati kurma yönünde değil de e, düşünceni karşılındakine dikte etme yönünde olacaktır. Dolayısıyla özellikle burada e, ikili tartışmalara gir, girerken karşımızdaki insanın gerçekten uzlaşma yolunu mu tercih ettiği yoksa e, tartışmak mı istediği ve kendi fikrini bir e, İzledik etmek mi istediği konusunda net olmalıyız arkadaşlar. Çünkü tartışmalardan ve konuşmalardan e, güzel bir sonuç elde edemeyebiliriz. E, en iyi ihtimalle herkes kendi fikriyle yoluna bakacaktır. Dolayısıyla tartışmaların büyüme, e, ego, ego saldırılarına ilerleyebiliriz yol açma imkanı da söz konusudur. Dolayısıyla burada özellikle dediğim gibi egosal olan her şeyden uzak durmakta fayda var. Çünkü egomuzu devreye soktuğumuz zaman burada Merkür bizi aldatabilir, zihnimizi karıştırabilir arkadaşlar. E, kendi bildiğimizin kendi burnumuzun dikine gitmemize neden olacağı için e, akabinde Merkür retrosu bitiminde bunun bedellerini ödeyebiliriz. Geçmiş meseleler tabii ki retro süreçleriyle beraber ortaya çıkıyor. E, özellikle eski aşkların e, yeniden gündeme gelmesi, eski evliliklerin, yolları, e, Eskiden hayatımızda olan insanların eski konuların eski hobilerimizin tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu da hiç ummadığımız şekilde karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Dolayısıyla eski projeleri tamamlama konusunda Merkür Retro süreçleri değerlendirilebilir. Ama yeni oluşan gündemler ve yeni bakış açımız zihnimizde beliren yeni fikirler açısından Merkür Retro süreçleri çok doğru başlangıç zamanları değildir. Merkür Retrosu devamında dediğim gibi arkadaşlar Yengeç burcunda seyrediyor olacak. Ve Yengeç burcunda seyrederken e, özellikle e, Temmuz ayının e, ortalarından ve sonlarına doğru olan kısımda e, Venüs'le yani ortalarında Venüs'le temasta bulunacak. Burada özellikle Venüs'ün de sıfır derece Aslan Burcu'na yerleşmeye çalıştığını gördüğümüz için burada e, yeni başlangıçlar, aşkla ilgili yeni başlangıçlar e, oldukça e, gündemde gözüküyor. E, burada başlayan aşkların e, kısa vadeli olma, dediğim gibi e, duygularımızı ifade edemediğimiz birbirimize, duygularımızı yalnız, yanlış ifade edebildiğimiz e, durumlar olma ihtimali söz konusudur. Dediğim gibi hamilelik haberleri e, oldukça gündemde olabilir. Özellikle istenmeyen hamilelikler. Şimdi Merkür Retrosu'nun e, Yengeç Burcu'na devam etmesiyle beraber iletişim tarzımız e, biraz daha Yengeç Burcu temalarına yönelecek. Dolayısıyla yine iletişim e, yolunda pasif bir iletişim tarzı benimseyebiliriz arkadaşlar. E, burada kendimizi ifade ederken Özellikle 2019 yılının başından beri yaşadığımız olaylara verdiğimiz reaksiyonları öfke e, patlamaları şeklinde ortaya koyabiliriz. Çok doğru bir iletişim tarzı benimseyeceğimizi yine düşünmüyorum burada. E, dediğim gibi Aslan Burcu enerjilerinden çıktıktan sonra e, Yengeç Burcu etkileri yani Temmuz ayının ortalarından sonuna kadarki etkide e, biraz daha gizli. E, Kendimizi kurban psikolojisine sokup biraz daha bildiğimizi artık uygulama evresine geçirebiliriz. Burada Merkür'ün Yengeç Burcu'nda retrosu ile beraber özellikle ailevi meseleler, köklerle ilgili, anne baba ebeveynlerle ilgili ev alım satım taşınma gibi gündemler tekrar hayatımıza girebilir. Özellikle ev almak için, kontrat imzalamak için, taşınmalar için... Dediğim gibi Merkür Retrosu'nun başlamış olduğu eğer yeni bir kararsa e, bunların e, süreci çok uygun olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü geçmişteki meseleleri tamamlamak örneğin geçmişte bir taşınma gündeminiz vardı. E, fiiliyata Merkür Retrosu sırasında geçtiniz. Bunda bir sıkıntı yoktur. Ancak dediğim gibi e, yeni kararlar, yeni bir takım adımlar atmak namına çok uygun süreçler olmayacaktır. Özellikle burada yanlış anlaşılmalardan dolayı köklerinizden e, kopmanız, aile bireyleriyle tartışmalar yaşamanız. Yanlış anlaşılmalardan dolayı birlikte yaşadığınız insanların kalbini kırmanız veya aynı şekilde kırılmanız söz konusu olabilir. Çünkü burada pasif bir iletişim tarzı benimseyeceğimiz için her birimiz. Özellikle içimize kapanarak, kendimizi kurban psikolojisine sokarak, yanlış anlaşılacağımızı bildiğimiz için... Pasif bir iletişim tarzıyla sadece karşımızdaki kişiyi bilenerek yani karşımızdaki kişiye öfkelenerek ancak karşımızdaki kişinin haberi olmadan e, yanlış iletişim tutumları sergilememiz muhtemeldir. Dolayısıyla arkadaşlar bu Merkür Retrosu çift ruhlu bir Merkür Retrosu. Merkür Retrosu'nun başladığı e, sıralarda daha dik kafalı olduğumuz ve e, fikirlerimize daha çok güvendiğimiz ancak e, retro ihtimalini göz önünde bulundurmazsak, çok büyük yanlışlıklara, özellikle kalıcı bir takım yanlışlıklara yönelebileceğimiz bir süreç. Ee, Yengeç Burcu'nun daha devam ettiği süreç içerisinde Merkür Retros'ün ise daha duygularımızın ön planda olduğu, daha duygusal tepkiler verdiğimiz ve karşımızdakini e, genel anlamıyla bizi e, kullandığını düşündüğümüz, kurban psikolojisinde olduğumuz, ebeveynlerimizle, aile bireylerimizle çatıştığımız, anlaşamadığımız, ...ve daha çok içimize kapandığımız... E, ...bir süreç içerisinde bulabiliriz kendimizi. Ve özellikle... E, ...merkür retrosunu başladığı sıralarda... ...daha çok göz önünde... E, ...bir takım hatalara... E, ...yol açabilir bu durum. Ancak yengeç burcu transiti sırasında... ...daha içimizde yaşayabiliriz bu durumu. Daha çok duygularımızla... E, ...yanlış anlaşılmalar... ...birbirimizin kalbini kırma gibi gündemler... ...söz konusu olabilir. Özellikle... ...venüsle retro merkürün kavuştuğu... E, ...esnada... Yani Temmuz ayının ortalarında yeni aşklar, evlilikte bir takım yanlış anlaşılmalar, aşk ilişkilerinde bir takım yanlışlıklar, aldanmalar söz konusu olabilir. Bu tarihlerde başlayan ilişkilere ekstra dikkat etmekte fayda var. Bu tarihte çıkan, karşımıza çıkan kişilere biraz daha dikkat etmeliyiz. Eğer eski bir aşk yeniden gündeme geliyorsa, eski bir evlilik yeniden gündeme geliyorsa bunları değerlendirirken de mutlaka kendinizi doğru ifade ettiğinizi düşünün kendinizi doğru ifade edip etmediğinizi doğru tespit etmeniz lazım arkadaşlar aksi takdirde retro bitiminde yine e, aynı sorunların yeniden gündeme geldiğini aynı sorunlarla yeniden mücadele etmek durumunda kaldığınızı fark edebilirsiniz Evet retro etkileri bu şekilde arkadaşlar e, retrolar önemli zamanlar biliyorsunuz klasik anlamda zaten elektronik eşyaların iletişimle ilgili her türlü cihazın e, gündemde olduğu ve bunların özellikle önemli evraklarınızın kopyalanması, yedeklenmesi gerektiği ve sözleşmelere imza atarken özellikle burada dediğim gibi metro, retro e, merkür e, sırasında e, ev alım satımı ile alakalı konular gündeme gelebilir. Burada kandırılmalar açık olabiliriz. Aldığımız evin e, özellikleri bize yanlış anlatılmış olabilir. E, örnek veriyorum evin üzerinde bir ipotek, bir haciz olabilir. Sonradan ortaya çıkabilecek bir borç olabilir gibi e, gündemler söz konusu olabileceği gibi. E, Merkür retrosu aslan burcunda erken ise daha çok egomuza yönelik kandırılmalara açık olabiliriz arkadaşlar. Yani karşımıza çıkan kişiler egomuzu tatmin etmeye yönelik bizi pohpohlayarak e, bizim e, farklı özelliklerimizi ön plana koyarak bizi kandırmaya çalışabilir. Bu etkiler dediğim gibi değişken ve özellikle dikkat edilmesi gereken etkiler ve bilhassa elektronik cihazlar alım satımında ve e, önemli evrakların yedeklenmesinde Merkür retrosu süreçleri ekstra önemlidir. Evet retro etkileri bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız bildirimleri açar ve aşağıda yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Diğer da görüşmek üzere. Hoşçakalın.